Çocuğum asla bu kadar sevmem ya. Kızım sen <gülüyor> Allah'ım, Allahım ya. Binden, Annen, anneden, anneden Anneden Hiç... Kızım sen kafayı mı yiyiz? Çok seviyorum. Aa bir de çocuğum güzel olacak ama <gülüyor> çok üsülüme tırmalıyor bebişkom. Kızım mikrop kapacaksın Allah korusun. İçisi olacak. E kızım, e oğlum, e e e e e, e, e, e, e, e. e bebeyime, e e. Hani oğlum arkadaşını e sever e, mi sence? E, e. Oğlum bu kadar sever mi sence? Çok çok o kadar güzel sevilmes olur ki. Şöyle çok çok çok mucuk, mucuk mucuk öpersin. Mucuk böyle? Tabii. <gülüyor> ne yaptım geldim ne bitmiştim böyle. Ya yenemem kedi, çok seviyorum anne. kesin bunların kesi falan kapacağım ama çok seviyorum. Allah kursuna hayır Allah kursuna yürür, Allah kursuna yürür, kızı bir bağ, boydan bir boy, bir boydan bir boya, anneannenin, karıcın,